Hatta bir hadis-i şerif var ki yani Allahu Teala Hazretleri bir kul yanlış yolu bıraksa, tevbe etse, doğru yola girse o kadar sevinir ki diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar sevinir? Çölde kervanı kaybetmiş, susuz kalmış, ölmek üzere olan bir insanın güneşten, sıcaktan, susuzluktan, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın bir pınar bulduğu zamanki kadar sevinir. Çocuğu olmayan bir karı kocanın beklemişler, yıllarca uğraşmışlar, uğraşmışlar doktorlar, hastaneler, ilaçlar, tedaviler olmamış çocukları. Çok istiyor canları, zengin, paraları var, her şeyleri var, çocukları olmuyor. Olmamış, olmamış, olmamış sonra Allah bir çocuk vermiş. Nasıl sevinirler? Onun gibi sevinir. Efendim, işte mesela devesini kaybetmiş bir insan parası pulu iyice içice her şeyi üzerinde yani arabasını kaybetmek gibi bir şey çölde deveyi kaybetmek sonra pulu verince nasıl sevinir işte öyle sevinir diye böyle misallerle anlatıyor yani anlıyoruz ki Allahü Teala Hazretleri kulu tevbe etti mi çok çok seviniyor ve çok seviyor tevbe, tevbe edenleri inna Allahu yuhib bu tevabin ve yuhib bül Allah tevbe edenleri sever böylece maddeten manen tertemiz içi dışı pak Kalbi pak olanları efendim sever. Allah'ın sevgisini kazanıyor. Yani günahkardı, sevmiyordu Allah. Tevbe etti, pişman oldu, seviyor. Yani o bakımdan aziz ve kıymetli kardeşlerim, Allah'a aşk ile, sıdk ile, ihlas ile, samimiyet ile tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerine daima dilimiz böyle tevbeli, istiğfarlı, Affet Allah'ım. Estağfirullah el-Azim. Tevbe ya Rabbi diye daima hatalarımızı düşünüp Allah'a iltica edici, tevbe edici olalım. Çünkü Erhamül Rahimin Rahim Rabbimiz.